My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli dostlar, merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Tuğba Örmeci Hanım Efendi, yaşam koçu, eğitim koçu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Evet, değerli seyirciler, geçen programımızda Aile evlilik çift danışmanı kimdir? Hangi durumlarda aile evlilik çift danışmanına gidilir? Aile danışmanlarının evlilik ve çift danışmanlarının ve aile koçlarının ayrımlarını yaptık ama bugün bizlerden My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezinden eğitimler almış Tuba Hanım bize gelen ulaşan soruları değerlendirip bizlere soracak ben de olabildiğince veya beraber cevaplayacağız buyurun. Evet hocam. Öncelikle aile koçu, eğitim koçu, yaşam koçu diyoruz. Bunların arasındaki hani farkları, ayrımları. Aynen bize birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi aile danışmanı geçen ilk programda da bahsettik. Psikoloji bölümü, pedagoji, çocuk gelişimi dördüncü sınıf, dört yıllık mezunu daha doğrusu. O dördün sınıflara sonra geleceğim. Sosyal Hizmet Mezunu, Tıp Fakültesi Mezunu, Psikiyatri Bölümü Mezunu, e, Sosyologlar e, aynı zamanda Sosyoloji Bölüm Mezunları da, Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları da aile danışmanlığı yapabiliyorlar. Türkiye'de belli kuralları var onun. 480 saatlik teorik veya pratik, ve pratik uygulamalarla bunu gerçekleştiriyorlar. Bütün bu saydığım bölümlerin dördüncü sınıf. Öğrencileri de Eğitimleri alabiliyor Uygulamaları yapabiliyor Ama o ünvanı kullanmaları O bölümlerinin Mezuniyetlerini gerçekleştirdikten Sonra oluyor Aile koçları ise Aile evlilik veya çift koçları ilişki koçları Koçluk ayrı bir dal olduğu için Daha çok sorun olandan değil Sorun olmayıp Bireylerde sorun yok Ama iletişimdir, uyumdur, çatışma yöntemleri gibi daha çok eğitimsel ve bulundukları yerden e, varmak istediği noktaya kadar eşlik eden e, koçlarımız veya koçluk sistemi mevcuttur. Net olarak e, kulvarları ayrı. Bir de çiftlerin bulunduğu yerden, ilişkinin bulunduğu yerden varmak istediği noktaya kadar çift koçları onlara yardımcı oluyor. İşte nasıl birbirlerine Sevgi dillerini gösterecekler, sen ben dili farkları nelerdir, i̇şte daha uyumlu nasıl hareket edecekler, nasıl iletişim kuracaklar, nasıl çatışma sorunlarını çözecekler. Ama diğer tarafta aile evlilik çift danışmanları veya terapistleri daha çok psikolojik yöntemlerle çocukluğumuzdan günümüze gerekirse inerek kişilerin, geldikleri aileler dahil inceleyerek kısaca geçmişi, bugünü ve geleceği incelerken, e, psikoloji temelli yol alırken, koçlar daha çok kişisel gelişim, daha çok eğitimsel ve gelişimsel olarak ilerlerler. Yani ilişkinin bugünü ve geleceğini, yani geçmişiyle koçlar çok ilgilenmezler, çok zaman kaybetmezler. Ama çiftler arasında çok büyük travmatik olaylar, e, gördüğü aile modelleri bozuksa, e, nasıl diyeyim bir takım e, uyumsuzluklar çok fazlaysa mutlaka aile evlilik çift danışmanı veya terapistlerine gitmesi gerekiyor. Yani biraz daha e, işin tıbbi yönü ağırlıklıysa koçların hiç o alanı ulaşmaması veya koç psikolog işbirliği halinde ilerleyebilirler bunun için. Evet başka sorumuz evet, var Evet yani bir nevi hocam koçluk, farkındalık, kişide farkındalık oluşturmak farkındalık adına. Farkındalık ve içgörüyü yükselterek hı hı. kişinin e, koçun çizdiği yol haritası çerçevesinde kendi farkındalık ve içgörüsünü bilinç, bilincini yükselterek yaşama sanatı. Ama e, terapi çok daha farklı psikolojik temelleri, kökenleri, kuramları olan bir müessese danışman, aile evlilik çift danışmanlığı ve aile evlilik çift terapisi ruhsal sorunları da işin içinde düşünerek, öngörerek hareket ederken, ko koçluk sistemi kişileri sağlıklı kişiler olarak kabul edip ona göre e, yol ve yöntemler söylerler. Evet. yani Ve bunda da koçluk sisteminde de, danışmanlık sisteminde de, terapi sisteminde de, e, psikolojik e, müdahalelerde de sorun, e, sorunun sorumluluğu tamamen danışana aittir. Yani e, terapist, danışman ya da koç hiçbir sorumluluk almaz. Çünkü o sorunun çözümünü adeta balık tutma şeklinde değil de balık, e, balık verme şeklinde değil de balık tutmayı öğreterek danışana öğretirler, teyit ederler. Danışanın verdiği geri bildirimlere, yaptığı hareketlere göre danışanına güvenip onun yapabileceği, becerebileceği Rı ev ödevleri hı. ve rutinler verirler. Hı. Ve bütün sorumluluk o yüzden ona aittir. Hı. Nasıl ki bir e, direksiyon okulu tüm eğitimleri tamamen verdikten sonra artık kişinin yaptığı trafik kazalarından sorumlu olmadığı gibi e, koçlar, danışmanlar... Ve terapistler de asla bir danışanın, bir çiftin ayrılmasından, boşalmasından, devam etmesinden veya ilişki, iletişim, uyum, çatışma sorunlarından sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutulamaz. Evet. Bir nevi rehber oluyorlar. Rehberdir, evet. evet. Peki psikologların da mı görevi budur hocam? Psikologların da görevi budur, psikiyatrların da görevi budur. Ama psikiyatrların tabii ki farmakolojik veya ilaç tedavisi yoluyla ilerliyorlarsa onların tıbbi sorumlulukları mevcuttur. Ama psikologlar ilaçla tedavi etmedikleri için, terapotik yöntemleri e, uyguladıkları için herhangi bir sorumlulukları yoktur. O yüzden danışan bütün sorumluluğu üzerine alıp zaten sorumluluğu çok alma ya da az almadan kaynaklandığı için bu sorunlar, <gülüyor> bu kazalar... Ee, bu uyumsuzluklar bu çatışmalar birebir terapi odasında gayet hijyenik bir ortamdır bu. Evet. Çünkü sonuçta e, terapi odası e, kişinin yatak odasında daha mahremdir. Kişi yatak odasında e, bedensel çıplaktır. Ama terapi odasında ruhsal, ruhsal. çıplaktır. Evet. O yüzden koçun odasında da aynı şekilde kişilik olarak çıplaktır. Yani koça kendisini etmiştir Ama bunda mesele balık verme şeklinde değil, balık tutmayı öğretmek şeklindedir. Bunu koç, danışman ya da terapist öğrendiğinden emindir. Zaten ona göre sorumluluk ve ödevler verecektir. Danışan onu başarsa da bir terapi, danışmanlık ya da sırasıyla koçluk konusudur. Başaramasa da. Mesela bazı danışanlar terapiye... E, Gelmek istemezler, geç gelirler. Aynı şekilde yaşam koçlarına da bu. Dikkat ettiğimizde araştırmalara göre kişi kendi mağarasından çıkacağı zaman, tam sorundan kurtulacağı zaman başka bir parametre onu içeri kendi mağarasına çeker. Tam bir farkındalık kazanacak, iç görüsü yükselecek. Olaylara kuş bakışı bakacağı zaman terapiye gitmeme, geç gitme veya parasal veya zaman Sal, e, Bahaneler. nedenlere, bahanelere sığınır. Aman dikkat değerli seyirciler, kıymetli danışanlar, seanslarınıza düzenli gidin. Para bulunur ama siz bulunmazsınız. Vakit geçerse e, yani geçti borun pazarı, süre şeyinin iyi diye gibi sonra çok ahva ve depresyonlarla boğuşur boğuşur durursunuz. Kara delikler sizi diğer türlü yutar. Evet, evet, kesinlikle hocam. Peki bu aile terapisti, çift terapisti hani şu an çekirdek ailenin toplumda en yapı taşı, en önem arz ettiği zamanda ciddi problemler, boşanmalarla karşı karşıyayız. Artı evlilik öncesi süreçte de bu tarz sıkıntılar fazlaca karşımıza çıkıyor. Özellikle sosyal medyasal sorunlar hani bunların gündemini oluşturuyor. Bu konuyla ilgili ne demek istersiniz? Tabii genel ailelerle siz de ilgilendiğiniz için veya çiftleri gördüğünüz için sanal alemde yapılan her şey aslında gerçek alemde birebirdir. Sanal alem daha belgelidir, daha kayıtlıdır, daha nettir aslında gerçek aleme göre. Çünkü gerçek alemde bir sözü söylemedim veya yaz demedim diye inkar etme kaçış noktaları veya yanlış görmüşlerdir. Ben e, o kişiyle beraber değildim diye inkar yolu varken e, diğer partner tarafından sanal alemde yaptıklarınız görülmesi durumunda e, derhal koku iki olarak bir değer e, bir anlam ifade ediyor. Psikolojik ol olarak da kadınların gözünde de özellikle zaten aldatma anlamı ifade eder. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani artık sanalı gerçeği yok. Yani sanal alem çıktı, mertlik bozuldu dememek lazım. Sanal alemde istediğim gibi at koştururum yerine terapi odasına gel, danışmanlık odasına gel, koştuk odasına gel. İstediğin gibi, nerede, nasıl, hangi ölçülerde at koşturacaksın öğren işi. Yoksa ithamlarla, iftiralarla, tartışmalarla ya da fikir uyuşmazlıklarıyla, fikir çatışmalarıyla hayatımızı zehir etmeye, ilişkimizin çok affedersin içine etmeye, ailemizi, evliliğimizi, yuvamızı e, bozmaya hiç gerek yok. Çekirdek ailelere gelince, çekirdek aile bir kişinin ilişkiye karar verdikten sonra bir evet taşınmasıyla hatta eğer bunun adı evlilikse resmi veya inançlarına göre evli e, İmam nikahlarının teyitiyle başlayan bir süreç. Orada özellikle bir iki yılın e, yani ailelerin, gelinen kök ailelerin müdahale etmemesi gerekiyor. Çünkü orası ayrı bir cumhuriyet, ayrı bir e, yuva, ayrı bir hane iki kişinin özeli. Artık e, işte hangi çamaşırı giydiğinden tut, yatak oda sırları veya başka ne yediniz ne içtiniz gibi çok detay çalışmaları veya perdeleri pederin ya da kayınvalilerinin istediği gibi ya da mobilyaları almak ya da tasarlamak bu çekirdek ailenin kurulmasına çok büyük engel olur. O yüzden kayınpeder ve kayınvalideler evlilik yani aile kurulduktan sonra az ötede oynamaları gerekiyor. Kendi yetiştirdikleri, kendi güvendikleri, kendi evlatlarının müsamere yani iki yıllık e, nasıl ki bir 23 Nisan müsameresinde çocuğuna çıkıp çok fazla bir müdahale edemiyorsun. Okuduğu şiire veya yaptığı gösteriye. Aynı şekilde bir veya mümkünse iki yıl onları keyifle bacak bacak üstüne atıp, keyif çatıp dualarıyla gerekirse desteklemeleri gerekiyor. Özgür bırakmak. Özgür belki. bırakmaları Bilmiyorum. gerekiyor. Evet. Zırt pırt aramamaları gerekiyor. Kayınpederin de özellikle sorumluluk alarak Anne, yani karısıyla, çocuğun annesiyle, yani evlendirdikleri çocukların annesiyle iyi ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü boşluğa düşen anne, evladının, özellikle oğlunun başka bir kadından tarafından elinden aldığını, artık onunla hiç görüşemeyeceğini hiç ulaşamayacağını ve onlardan koparılacağı korkusuyla büyük bir yoksunluk krizlerine giriyor. E, eşi de iyi ilgilenmiyorsa bu ilgi alakayı oğlundan bekliyor. Oğlu da her zaman gelemiyor. Giderse bir türlü, gitmezse başka daha bir e, bir türlü oluyor. O yüzden iki kadın arasında, iki ateş arasında... Olan oğlanı gerekiyor. Evet. evet, evlenen oğlanı oluyor. Aynı şekilde kız çocuğunun da evlenmesinden sonra e, o ailede buluşa, e, oluşan diye oluşan e, aileye yardım veya mutfağa yardım, evin e, temizliğine olan yardım veya anneye olan e, hani sırdaşlık veya paylaşım gibi duygular azalacağı için yani özellikle anneler büyük bir boşluğa düşüyorlar ve evlatlarının e, aynı e, evlenmeden önceki dönem gibi gelip gitmelerini, sofraya oturmalarını Des, maddi manevi desteklerini bekliyorlar. Ama bir kişi e, aynı anda iki yerde bulunamaz. Evet. O yüzden kayınpederlerin de eğer e, yani evlendirdikleri oğlunu veya evlendirdikleri kızıyla beraber çalışıyorsa bu da çok iyi iş ve özel yaşam tanım sınır ve sinirlerini iyi kontrol altına almak gerekiyor. Diğer türlü beraber çalışan e, oğul ve e, kayınpeder ayrı akşam olunca ayrı evlere gidiyorlar artık. Evet. O yüzden ne olacak oğlum eşini al gel biz de yiyiverelim vesaire gibi kasalar bir olsun derken keseler biri olsun derken sonra çok büyük sorunlar oluyor. Kasaları ve keseleri ayırmak lazım. Ayırmak sınırlar yani orası, önemli değil evet, mi hocam? Orası iç işlerinde özellikle çok bağımsız bir cumhuriyet. Dış işlerinde de baya bir özerk Tabii ki hukuki, ahlaki, milli, manevi duyguları ve evrensel değerleri çiğnemeden pekala çekirdek aileyi ve gelinen kük ailelerinde yeni görev tanımlarını ve sınırlarını belirlemek mümkün. Eğer bir sorun yaşıyorlarsa profesyonel yardım almak şart. Şart. Ve e, görünüyor ki hocam aslında e, bireyde başlıyor. Sıkıntılar bireyde başlıyor. Hani birey kendi bireyliğinin farkındalığına vardığında aslında tüm ilişkileri sağlıklı yürüyor. Hem evladıyla hem eşiyle belki hem annesi babasıyla e, sağlıklı bir periyotta gidiyor. Bu durumda yaşam koçluğu belki bir e, herkes için e, bir ihtiyaç hocam tabii, ne dersiniz? Tabii. Değil mi? Yani illa bir sorun olması gerekmiyor kişinin. Mutlaka navigasyon gibi. Yani bulunduğu noktadan varmak istediği noktalara kadar yaşam koçu gösteriyor. Yani buradan gidersen işte mutlu bir yuvan olur. Buradan gidersen geldiğin kök aileden çok uzaklaşırsın. Buradan gidersen fazla eşinle mıç, mıç olursun. İşte fazla bir gelirin olmaz ama mutluluğun çok olur gibi birçok önerileri gösteriyor. Ama tüm sorumluluk yani beraber o hayaller, amaçlar, hedefler belirlendiği için koç size güvenli bir şekilde hayal kurmanızı, güvenli bir şekilde planlar yapmanızı, en hesaplı şekilde mutluluğu yakalamanızı, en küçük şeylerle bile mutlu olabilme yollarını öğrettiği ve gösterdiği ve o farkındalığı sağladığı için siz profesyonel bir birey oluyorsunuz. Profesyonel birey, profesyonel eş, profesyonel baba, profesyonel iş insanı olmadan hayat gitmiyor. Çünkü teknolojiler artık son model. Moda son moda. Her şey son moda ama ilişkiler, iletişim, çatışma, öfke, ...stresle baş etme yöntemleri... ...taş devri yöntemleriyle... ...ciddi bir uyumsuzluk ve ciddi bir... E, ...arada... ...uçurum. uçurum Bundan sorun. dolayı... E, ...gerektiğinde hiçbir... ...sorunumuz olmasa bile... koştuk almak... bunu her alanda alınabilir. Biz My Life Psikolojik Danışmanlık... ...ve Koştuk Merkezi olarak... E, ...yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı... ...ve içgörü programında... ...Business Channel Türk TV stüdyolarında... Ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası kanallarda bunları tanımladık. İşte yaşam koçu kimdir? Öğrenci koçu kimdir? Tabii ki bu tanımlamaları mevcut popüler e, koştukları uluslararası standartlarda. Ama diğerleri daha gelişiyor. Mesela e, ne diyelim sanatçı koçu. Yani bu değişik bir koştuk sistemi sanatçıya özel. Evet. daha. Butik bir koçtuk, spesifik. spesifik ve özel koçluklarda tanımladık. Ama eğitim koçudur, yaşam koçudur, öğrenci koçudur, yeni yeni aile koçudur veya ilişki koçudur. Onlar e, nispeten uluslararası standartlara göre yol alıyor. Ama diğerleri yani sanatçı koçu gibi, siyasetçi koçu gibi, medya koçu gibi kişilere özel koçluk yöntemleri e, daha e, gelişme aşamasında geliştiriyoruz. Çok büyük donanıma sahibiz. Nasıl ki kariyer koçluğunun uluslararası standartları var. Belli bir, özellikle e, psikologların kendi yasaları yokken bile yaşam koçluğunun mesleki yasası ve koçluk e, meslek tanımının ve sınırların belirlenmesi koçlar için çok büyük bir avantaj. Psikologların da bir araya gelip bu meslek yasalarını çıkararak hem kendi meslek alanlarının sınırlarını korurlarsa sinirleri de bu kadar zıplamamış olur. Yani her mesleğin e, bir e, meslek yasası çıkmalı. İkincisi görev tanımları ve sorumlulukları ve sınırları belin, belirlenmeli. Üçüncüsü de bir meslek diğer mesleği kolay ihlal ediyor olmamalı. olmamalı. Çünkü bu gerçekten bir kul hakkı, hak hukuk meselesi. Koçlar bir yılda eğitim alıp 6 yıl veya 4 yıl eğitim alan psikoloğun önüne geçtiğinde onların çok canı yanıyor ama bir araya birlik beraberlik içinde olamadıkları içinde sürekli birbirlerini veya diğer meslekleri suçlamakla kendi aralarında dedikodu ve gıybetle çok ciddi zaman kaybediyorlar. Yani Türkiye'de bir meslek en güçlü argümanları ya da meslek yasasına sahipse diğerlerini linç etmeye, hor görmeye e, çalışıyor. Halbuki hepimiz konsensus, kardeş ve sınırlar içinde birlikte çalışmamız mümkün. Yani bir şirkette e, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya diğer alttakileri linç ederek, mobbing uygulayarak, yok ederek, hiçbir meslek, diğer meslekleri yok sayarak var olamaz. Diğer mesleklerde eee farklı branşlarda e, kendilerinin uzmanlık alanı olmayan alanlara girerek yani sınır ihlali yaparak da var olamazlar. Çünkü bir takım yanlışlar yaptığında hukuki sorumluluklar, şikayetler, e, çarpışma ve çatışmalar kaçınılmaz olacaktır. O yüzden herkes kendi alanını doğru belirlediğinde bir en basitinden mesela köylerde görmüşünüz bazı e, hala İstanbul'un çap yerinde. Adam kahvehane diyor ve orada e, yaptığı şeyler belli. Standart. Evet. Çorbacı diyor standart. Evet. Yani o yüzden çiğ köfteci de psikologluk yapılmayacağı gibi e, anlatabildim mi? Evet, Herkes evet. kendi sınırları, e, kulvarı ve görev tanımları içinde hareket ederse kimsenin de sinirleri zıplamadığı gibi çok kaliteli bir iş çıkar. Çünkü psikolog diyor ki mesela ne gerek var eğitim koçuna diyor. Ben varım diyor mesela. Hı hı. Yani eğitim koçunu yok ederek var olamasın. Evet. Veya eğitim koçu diyor ki yaşam koçu ya da bu çocuk hiperaktif değil diyor. Yani gerek yok. ben Benden koştuk alarak bunu aşabilir diyor. Hı hı. Halbuki hiçbir hiperaktivite testi yapmamış. Evet. Veya bir özel öğretmen diyor ki bu çocuk zeki bu diyor Psikoloğa girip niye bir viskar veya zeka testi yaptıracaksınız? Gerek yok diyor. Yani o yüzden hastalık teşhis tanı ve sınırlarımızın dışında olan konulara ahkam kesmemek lazım. Yani o yüzden psikolog öğretmeni, öğretmen psikoloğu yok ederek var olamayız. Evet. Yani koçlar, koçluk da bir meslek, psikologluk da bir meslek ruh sağlığı, doktorluğu da bir meslek. Evet. Herkesin kendi uzmanlık eli uzmanlık eli ve uzmanlık yolu Alanları var. var. Herkes mesleğini tanımlasın. Paşa paşa görevini yapsın. Evet. Yoksa benim mesleğim tanımlı değil. Meslek yasam çıkmadı diye tüm kalan meslekleri yok etmek, diğer insanları terörize etmek hakkımız değil. O yüzden mesela aile danışmanlığı içinde yani hı hı. Psikologlar diğer meslekleri e, üvey evlat gibi görmeye veya göstermeye çalışarak var olamaz. Mesela sosyologlar da çok iyi bir psikolojik hem sosyolojik altyapıya sahip pekala aile danışmanlığı yapabilirler. Ama psikoterapi eğitimleri almadan ben aile evlilik çift terapistliği yapıyorum diyemez. Ben aile evlilik çift danışmanlığı yapıyorum diyebilir. Danışmanlıkla terapistliğin terapistliğiyle... Koşluğun Farkı ve psikoterapistiğin ve psikiyatrik muayenenin ve yardımın çok ciddi farkları var. Bunu bilmeyebiliriz. Başımızı kuma gömüp diğer meslekleri yok sayabiliriz. Ama unutmayalım. Yok sayarak veya yok olarak var olamayız. Evet. Herkesin belki meslek erbaplarının kendi inisiyatifleriyle yürüyecek bir şey. Tabii. Kendi inisiyatifleri birlikte e, görev tanımlarını, meslek yasalarını çıkartarak birbirlerine destek olarak düşünsenize bir otobanda e, tır da oluyor, otobüs de oluyor, yeri geliyor, motosikletli de oluyor, e, özel araç oluyor, taksi evet. oluyor. Hepimiz bu otobanda e, kardeşçe yürüme durumundayız. Yoksa yaya, bisikletliye tekme bisikletli gidip motosikletliye, motosiklet diye gidip taksi vursa, taksiye otobüs giydirse, e, tır hepsini ben size derim e, bu yolların kralı benim dese ne olacak? Hiçbirimiz hayatta kalamayız. Bir şekilde birbirimizi yok ederiz kardeş ve kan davalarına döner bu olay. Evet, evet. Bu anlamda hocam mevzuatta e, eksiklikler var mı sizce? Tabii ki eksiklikler var. Çünkü herkes bir şekilde işini götürüyor diye... E, meslek erbabları kendi kendilerini çözmeleri bekleniyor. Böyle herkesin dünya görüşü, siyasi görüşü farklı olduğu için kim kime dumduma herkes kafasına göre hareket ediyor. Meslek sınırı ihlal edenler cezalandırılsa da çok bir sonuç alınamıyor. Yani ki bir herhangi bir mesleği bir koçu ya da bir psikoloğu ya da bir psikiyatri şikayetle bir veya yerini kapattırarak bir yol alınamıyor maalesef. O burada, burayı kapatıp başka bir açabiliyor. O yüzden en güzeli hızla ve acilen meslek tanımları. E, Koşluğun bile kendi içinde kimin hangi mesleği yapacağı sertifikalı. tanımları değil Görev mi? tanımları. Danışanla da bilinçlendirilmeli. Evet. Yani ben sana şunları şunları verebilirim. Evet. Ama bir depresyon e, tedavisi için ihtiyacın olan ilacı psikiyatrdan alabilirsin gibi e, fikir beyan etmesi gerekiyor. Diğer türlü sorun e, çok ciddi büyüyor. Çünkü beyin kimyası bozuk majör depresyondaki bir kişiye koç ne kadar ötülü e, olabiliyor. da Hı -hı. E, sonunda danışan daha büyük bir öğrenilmiş çaresizliğe garip olabiliyor. Evet. Halbuki bir psikiyatra gittiğinde psikiyatr 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi onun depresyonuna iyi gelen ilaçları belirledikten sonra e, belirlerken eş zamanlı da olabilir. Danışan koştuğunda da yavaş yavaş gelerek içindeki sıkıntıları, dertleri, planları, hedefleri, amaçlarını pekala belirleyebilir. Kısaca bir mesleğe danışan gittiğinde diğer meslek erbapları, onlara ihtiyacı olmadığını sadece kendisine gelmesi gerektiğini söylüyor. Veya danışanda e, benim ben sadece ilaçla tedavi olayım koça gerek yok deyip yönlendirdiklerimizde çok öyle gördük. Evet. Yani bir hastaneye psikiyatrik muayene gönderdiğimiz psikiyatr senin e, psikoloğa ihtiyacın yok. Sakın gitme onlar para tuzağı veya psikoloğa yönlendirdiğimizde senin koça ihtiyacın yok. Onlar işte hokkabaz veya düzenbaz ya da dolandırıcı gibi lanse ederek diğer mesleği yok ederek Karalamak. kendine karalayarak kendine çağırmaya çalışıyor. Evet. Halbuki dilim dilim herkesin kendi alanı, kendi uzmanlık alanı var. Nasıl ki bir restoran hey millet sizin Türk kahvenize ihtiyacınız yok. Kahve satan yerlere veya kafelere gitmeyin. Onlar şarlatan. Ben size esas ben doyuruyorum dese doğru olmaz. Evet, evet o ana yemeği o veriyor ama insanlar e, yemek e, değil mi? Yemek yediler. Ama kahveye de ihtiyaçları var. Kahve bahane, sohbet bahane ortamlarında gitmeleri gerekiyor. Evet. Yani, e, biz çaycıyı yok ederek restorantı var edemeyiz. Aynen. O yüzden ee, bizim mesela mailler psikolojik danışmanlığın e, merkezin altında yalı balık var orada mesela genellikle sadece balık verirler yani çok özel misafir Bizler gittiğimizde bir çay alabiliyoruz çay kendi yerleri olmasına rağmen arkada kahvaneli var orada e, çay orada içiyoruz yani Hı. çay bile vermiyorlar yani Evet. Anlatabildim mi? Görevi yani, neyse o. Görevi neyse onu yapıyor. Ben her şeyi yaparım, her şeyi veririm. Gelmişken işte şunu da al, bunu da al. Bir kişi her şeyi vermeye çalışmamalı. Yoksa çorba eder. Evet. evet. evet. Kendi e, branşı olmayan dallara atladığında tabii ki e, sıkıntılı sürece giriyor. Evet. Ya yani, Halbuki orada da koç... Koçluk e, görevini yapıyor olsa sıkıntılı, sorunlu durumda onu psikoloğa yönlendirerek zaten görevini icra etmiş olacak. Hani onun e, görevini ihlal etmeye, onu da ben hallederim demeye gerek yok. Gerek değil yok. mi? Evet. Herkes kendini bilecek, sınırlarını bilecek. Evet, değerli seyirciler, bir e, yeni bir yaşam programının daha sonuna geldik. Bugün çok değerli konumuzu ağırladık. İnşallah aile evlilik, çift danışmanlığı, yaşam koştuğu, öğrenci koştuğu, eğitim koştuğu gibi meslekleri tanıtmaya, onların görev alanlarını tanımlamaya ve onlardan hizmet alacak danışanların nelere dikkat etmesi gerektiğini izah ettik. Hoşça ve dostça kalın. 2020 yılı sizlere hayır, mutluluk, beceri ve başarı getirsin efendim. Sevgiler selamlar olsun. My Life Danışmanlık, Ekrem çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sondu.